arkadaşlar bugün sizlere mobizen'dan çıkıyorum. Tutacağıcam yapmayı göstereceğim. Önce okul play'den Floogatin kamera veriyorsunuz. Ben açıp setledik. Bundan yönlü ama bunlar ellemeyin. Mo setting'den yönlü falan ayarlar Kameradan video format çekerseniz ama stabil böyle arkadaşlar bu. Em, sonra flow. bunu bir tek küçülebilirsiniz. Böyle yerde isteyebilirsiniz. Benimki gibi sizinkide çalışmıyorsa bu size de AppToy'den indirebilirsiniz AppToy internet bilirsiniz. Öbür bölümlerde şey gelebilir. Batirim Şura şeylemeyeyim. Minecraft ve Block Launcher. Modlu Survivor'a başlayacağız arkadaşlar. Bu ilk videomuz olsa da ben modlu Survivor'a başlıyorum. Evet, size işte göstereyim de. İşte yön falan ay ayarsını ayarlarsınız. Kameradan. Şimdi şöyle falan. Enan burada her şey var değiller olmaz. Kusura bakmayın. Yok yok ya ben bu paca şeyde kullanacağım hmm İnternette falan işte hangirde falan çekerken kullanacağım mesela bakın hemen göstereyim bakın Full at il Camiye yazdığınızda hmm pati Dermazar arkadaşlar. yaptım yapın. Nasıl yanlış. at ink. At ink. Bakın arkadaşlar ilk İlk başta arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başta çıkıyor. Onu indiriniz arkadaşlar. Ben dedim Hı. Böyle arkadaşlar. Video istemi ya. Arkadaşlar İşte Böyle yapabilirsiniz. Benim telefonumda genel. İşte modlu soru var. Serimiz gelecek. Benim ortaklar var. Belki Mevlüt, Ahmet, Atakan falan işte. Mevlüt ile Games gem çekeceğiz? Belkiyle modlu soru var. Onun adı Hunger Games Ahmet size Minecraft çekecek. bilgisayardan. Özel çeker. O çift çeker. <gülüyor> Sonra ben... E ben söyleyeyim ben GTA 5 çekeceğim PlayStation'dan Çağatay çatay farklı oyunlar çekecek böyle orta ortamda var bugün bu kadar abone olmayı unutmayın ben bırak oyunlarla da kanka'yım hadi bay bay arkadaşlar abone olun